Herkese merhaba arkadaşlar Turbox oyunlarının bir video sonrası hoşgeldiniz bu sizlerle birlikte farklı bir soru başlıyorum nedeni arkadaşlar benim bilgisayarım arkadaşlar java üzerinde sunucuya bağlanamadı diye hata veriyordu hata verdiği için mecburen minecraft silerek baştan java yüklemek zorunda kaldım birçok video izledim birçok düzeltmeler yaptım elimden geldikçe arkadaşlar yapabildiklerimin hepsini yaptım fakat o kadar oldu ve olmadı bilgisayarım açamadı mecburen ben de arkadaşlar o kadar yapabildim ve baştan java'yı kurdum ee, kusura bakmayın arkadaşlar ay kusura bakmayın arkadaşlar böyle bilerekten istemedim bilerekten yapmadım Siz de biliyorsunuzdur bunu fakat yani bu şekilde şey oldu Biz de yeni bir survival ile başlarız yeni bir hayatta kalma oyun açarız her şekilde bizim arkadaşlar bu dünya her şekilde Minecraft'ı oynayacağız korkmayın arkadaşlar İnşallah daha farklı survivallarda gelecek hazırsanız oyunumuza başlamaya odun kırarak başlayalım ben böyle olmasını istemiyordum neden böyle oldu neden hani o şekilde oldu hangi amaçlı oldu hiçbir fikrim yani hiçbir fikrim yok arkadaşlar fakat bir dakika kendine bir oyun gelsin efesleri yeni açtık. FB 200'lerde dolanıyor Geldi evet, Kırdık Kırdık Kırdık Kırdık Kırdık Gerçekten böyle olmasını istemedim Fakat Java'ya bağlanamadık Olsun abi baştan başlarız çok üzüldü aşırı derece üzüldü yani neden olsun ki ya neden oyunumuz çöksün ki ya oyunumuz ne istediniz arkadaş tak ki Allah şükür yavaşı tekrar tekrar olarak hani, açabilmemiz de biz bir şeydi şöyle bir tarafa gidelim seed kodumuzu ve ne yazmışım ki ya Güzel bir şey çıktı gibime geldi de onunla Oh güzelmiş <gülüyor> Tövbe Neyse yatağımız falan çıktı Allah'tan ya Lan yanlış koyduk oynuyoruz arkadaşlar şöyle bir Yatağımızı bir çıkarayım. Aa. Ya. Ya alayım Yanlış aldım. Seneye dalayım. Oyunun bütün ayarlarını yapmak lazım. Bu ya. ayarı ya tam değil ya full değil bakayım. F. F. Bakayım. Evet dayanıklık oldu. ilk yatağımızı çıkardık da nereye yerleşelim ya? yerleşmekten çok ben şu an nereye gideceğimi şaşırdım ve açlıktayız diye donuyor. Yani şu an ben e, bu videoyu bu bilgisayarın kendi yazılımı olan AMD şeyinde AMD'nin kendi yazılımı olan şeyinden çekiyorum. Hadi bilgisayarın içerisinde ekran kartında yani e, bu bilgisayarın ekran kartında bu kendiliğinden var arkadaşlar. Bunu kurmuşlar. Gömme olarak geldi ama donmaması lazım ki donuyor. Sabit kalınca şimdi mesela bu bakın bu şekilde gidince donma yok. Yani alanı mı yüklüyor, çarklar mı fazla yükleniyor. Bu lav mavi Evet biz bunun tuş atamalarını yapmadık. İyi olsun. Bunu da olsun. Vallahi görüş açımızda Vallahi ben 85'te daha mı rahat Allah ilk bir yiyecek toplayalım. Evet, bizim orijinal Minecraft olarak yapacağımız hiç taş toplamak ama gidiyorum şey çıkar. Köy. Çok üzüldüm ya, şu dünyamızı niye gitsin? Bütün dünyalarımız, her şeyimiz gitti ya. Benim kardeşim oyunda arkadaşlar şehir yapmıştı. Ee, Zaten onun videosunu atmadım değil mi yok atmadım onu da bir gün atarım o dediğim şehri Videosunu çekmiştim fakat atmamışım demek ki O da bunu duyunca çok olacak Çünkü bilmiyor ki kime onun şehrini Yok ettiğimizi Nereden bilecek onun şehrimizi yok ettiğini kendimizi yol çekelim Heh. Bir tane fırın yapalım. Bir tane yatak yapalım. Şunları bir pişirelim abi. Bir tane de taş kalıp yapalım diyeceğim de. neyse onu petrolunu falan her şeyini inşallah tekrar yaparız daha güzelini. Ya çocuğun haberiyor ki ben onu şu an şeyine götüreceğim. Yani bir şu an kalkıp şu an uyuyor kendisi. Ya yani kalkıp desem ki ben ona bak böyle oldu. Ağlayacak. Birazcık taş toplayayım evine gideyim diyon ki lazım olur. otomatik zıpla zıplaması açık ya Optifine pelerini bak pelerin yok karakterimle kız niye böyle oluyor ulan şuradan aç abi bunun otomatik zıplamasını biz nereden kapatıyorduk ya oto zıplama hmm. şu an bana bir taş balta ve bir tane ee bir tane pişirme bana bir baş şöyle bir taş balta yeterli bunun pişmesini bekleyelim o zaman kadar bize en yakınımızdaki ağaçlardan iki üç tane keselim. Konuşamadım. Yani şöyle aynen ağaç falan keseriz de en yakın, lazım olur diye ağaç keselim 2 üç tane. Olamak yaptığımız ev. Güzel zaman daha neler görecektik neler Evet hemen biz bir ilk yemeğimizi yiyelim <gülüyor> ha. Ay bunu öldürecektim hemen baktım yavrusu var öldürmeyeceğim Evet inek Bir de deri lazım ha. Evet deri için de keselim La Abi deri deriden çok <gülüyor> e, şey ette de çok deri lazım. 4 <gülüyor> tane deri. Bura Abi bir şey olmazsen istiyorsan gireceksin öyle yerlere. Böyle yerleri falan doğu e, doğu böyle diyordu. Minecraft'ın error 422 e, lanetli sürümünü oynarken öyle diyordu ki bir şey olmazsan istiyorsan gireceksin böyle yerlere de eder der derde Onu ben uydurdum da. Hani diyordu ki gireceksin bir şey olmaz. İşte böyle karanlık yerlere, öyle, gireceksin böyle gireceksin öyle yerlere. O da şeydi işte, ananı anlatacak, rahatlayacaklar. Gerçi şöyle de demek lazıktı. Sen karezyon olarak arkadaşlar. Ş şu orada ben şey yaptım. ben normalde arkadaşlar Minecraft'ta 4.22 Pardon error 422 Sürümünü oynayacağı kadar bir falan çekecektim Fakat baktığımda Oyunda Hani ben sanki oyunu oynamıyorum Oyun kendi başına hareket etmeye başladı. Böyle Nasıl desem Şimdi kendiliğinden yıldırım düşmeler Böyle karakter falan çıkmalar Sohbet yazılar falan Onları biliyorum ama öyle değil Mesela Karakter kendisine yürüme yürümüyor. Siz kar şu karakteri siz oynatıyorsunuz ya. Ben oynatmıyorum. Sanki karakter belli bir noktaya doğru gidiyor. Ağaçların üzerinde arkadaşlar duruyor ve kafaları göre bir şeyler yapıyor. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Vallahi hiçbir şey anlamamıştır o zaman. Hatta ben şunu ıı, şey yapmıştım o zaman bir de minecraft e, bedrock şey Minecraft'ın minecraft alfa 0, 0 0 diye bir sürümü vardı onu da lanetli diyorlardı onu indirmiştim. onu hiç beklemediğim anda oyun açılır açılmaz öyle bir çığlık sesi geldi ki oyuna katbaa kayanlarından direkler sürekli herobrine tabelaları ama sanki oyuna bir saniye böyle yapılandırılmış gibi. Ee, nasıl desem? Örneğin mesela Eurobrite tabela koyuyor arkadaşlar. Onun Türkçe mesela Eurobrite normalde Türkçe tabela falan. Hani yani oyunun dil İngilizce, oyunu dilen Türkçe alamıyorsunuz. Fakat oyun kurulur kurulmaz Türkçe geliyor. Ben mi bir yanlış indirdim? Ben mi indiremedi? Abi şurası bayağı güzel bir şey. O zaman hiçbir şey anlamamıştım ama niye böyle FPS'i sonuna kadar açtık sınırsız mesela arkadaşlar ben şey oynarken <gülüyor> diyecekken Hiç konuşamadan ben de kaç e mesela arkadaşlar ben şunu diyecek. şey diyecektim mesela ben Minecraft'ta Error 422 arkadaşlar girdiğimde çok kurcaladım çok karma karışık yaptım oyunu o kadar kurcaladım ki fakat oyunu bana sadece şunu dedi Şu, hani oyunu oynatamıyoruz şimdi bir tane bir tane karakter varmış gusmuydu gusmuydu ya yani? bütün adını diyemedim e, bu karakter arkadaşlar sohbette hani, şu sohbetin şurasında böyle aynı şeyler e, kırmızı yazılar falan çıkıyor onu YouTube'de sonra öğrendim. Bir de şu, e, şu sohbette arkadaşlar kırmızı yazılar çıktı. E, ben o kırmızı yazılar nedenini bulmak istedim. YouTube'ye açıp baktım ki. O yazılar arkadaşlar şeymiş. E, o karakter çıkınca o yazılar çıkıyormuş ve bir süre sonra oyunumuz çöküyormuş. Benim de gerçi şey, bir süre sonra evet oyunum çöktü çökmedi değil doğrusunu söyleyelim oyun bir çöktü ki iki ayda oyun açamadım Minecraft ya da kendisi yok sonra fark ettim sonra hani YouTube'de izlenen videosunu sonra anladım oh, popomuzu kırdık vay arkadaşım biz nasıl ineceğiz buradan yemeğimize gerek kalmadı zaten boks üstün Şuradaki şeker kapışlarını alıp ben bir kaçıyım 3 kalbimiz var Arlata hafı uğraşmıyor onu da oynarız Bir zaman arkadaşlar şöyle diyeyim ki bir zaman ee, hani bu oyunlar çok şeydi mesela Minecraft dünyanın en satan oyunu olmasına rağmen şu açıda çok kötü sunucuya bağlanamıyor veya sunucu düşüyor mesela tel önce üzerinde ben şu an oynuyorum arkadaşlar ve hani bir süre sonra s sunucuya bağlanılamadı Sadece ben miyim mesela arkadaşlar? Belki sadece ben TLauncher'dan değilim. Birkaç kişi yani aranızda vardır ilaki bu oyunu oynayan ve bunu launcher'da da oynayanınız vardır. Evet köy bulduk. Köy mü abi aynen köy. Arkadaşlar TLauncher'da oynayanınız vardır. Fakat yani biraz garip. Demir var. Şunları alalım. Of. Yani şöyle diyelim ki garipti arkadaşlar yani bir de bedrock mesela minecraft bedrock hiç oynamadım minecraft bedrock hiç oynamadım ya yani bana bedrock mı deseler java mı deseler java'yı seçerdik nedeni ise bedrock hiç oynamadığım için arkadaşlar bedrock nasıl olacağını bilmiyorum nasıl olacağını hiç bilmiyorum ve bedro nasıl olacağını hiç bilmediğim için en iyisi arkadaşlar ee, burada bir jamal'a devam etmek en iyisi Şöyle, ay bulutlar kapatmadım ben ben neden kapatıyorum arkadaşlar hem FPS e açısından mesela bulutlar ağaçlar ay gökyüzü falan arkadaşlar şey yok şimdi diyeceksiniz sen ekran kartın çok küçük ekran kartım arkadaşlar hani Bitcoin için şey yapılmış en zor şey biliyorsunuz ki Bitcoin bu ekran kartı Bitcoin'i çok rahatlıkça üretebilen bir Bitcoin fakat gene de ben hani bilgisayar yorulmaması için Çünkü Arkadaşlar şöyle diyeyim ki ee, Bu Minecraft'ı ne zaman ben alsam arkadaşlar Bu Minecraft Şey yapıyor mı delilendiriyor Deli oluyor bilgisayarım Ciddiyim ya deli oluyor bilgisayarım Şu an bir fanları ah bir görseniz size bu fanları bir gösterebilsem Ah size bu fanlar arkadaşlar bir gösterebilsem Hayvan gibi daldık farkındayım da Sana Meşaleleri toplayacağım abi ya Ah size bu arkadaşlar bir fanlar gösterebilsem öyle sıcak şu an herhalde yüzde yüzde çalışıyor hatta gelin bir hep beraber bir bakalım. Evet, şu gelin hep beraber bir bakalım şu an hayvan gibi herhalde çalışıyor fanlar kaçta çalışıyor bilmiyorum şu an fanlar cevapmiş olabilir. Kapat. Evet bakın fanımız 83'te çalışıyormuş ee, işlemcimiz üstü 61 derece ve fanı çalışmak oranına bakın tabi bunu ben ayarladım neden ben böyle, bu şekilde ayarladım çünkü arkadaşlar 65'ten sonra benim şeyim saptıyor ee, 65'den sonra arkadaşlar benim şeyim saptıyor bilgisayarım sonra delilenmeye başlıyor sonra kapatına göre bir şeyler yapıyor tabi de bunlara hayır demek için ha, Allah'a şükür hepimiz çubumuz var lan tüyler nara atıyor <gülüyor> ee, biz çapa yapmadık mı ya <gülüyor> Ha tamam ben de diyorum ben de diyorum bir hata var ama bu <gülüyor> hata ne lan al şunu Orada dönüştür yer açılsa mesela yüzde yedişte yüzde derece sıcaklıkta arkadaşlar yüzde aldım siz benim sesimi duymuyorsunuz herhalde yüzde elli al şunu ee, bunu bir yönlü sesini açalım abi ben bunu ayarlamadım değil mi yönlü ses Örneğin arkadaşlar mesela Siz bilgisayarınızın e, Fanlarını illa ki şey yapıyorsunuz da Temizliyorsunuz da. Ben bilgisayarın fanlarını ne kadar temizlesem de Bilgisayarıma ne kadar baksam da Ben bu bilgisayarın fanlarını anlamadım Bazen o kadar yavaş dönüyorlar ki Arkadaşlar Hani sanki bozulmuş gibi %4 çalışıyorlar Bazen öyle hayvan gibi çalışıyorlar ki sonra Yüzde yüzde hesa yüzde bin çalışıyormuş gibi. Anlamadım açıkçası. Abi şaleleri neden topluyor? Meşale yapmak daha kaç için? için meşaleleri topluyorum yoksa. Ama video 20 dakika olmuş. Video 20 dakika olmuş. Ben hiçbir bok yapmadım. anasını sağlayayım ya tövbe. ve hiç bir bok nasıl yapmadım niye ben hiç bir bok yapmadım ooo aa şey çıktı diyelim ne neden anlıyom derişçisi varmıydı aaaa aaaa wow. baksana o ok kalır o kalır. 48 oldu Haremesaydım arkadaşları diyecektim. Wow, bir cumhurumuz var. Edmut Edrod Edrot muydu? Hello, muydu? hello mıydı? Hello Neydi? Şunlar arkadaşlar müsaadenizle çıkıyorum Gölemini bulsam da öldürsem var ya epey bir şey buluruz ha. Acaba buranın gölemini? Burası gerçekten büyük bir köymüş Biz burada mı kalsak? Ne arkadaşlar? Ne yapıyor? Burada mı kalalım devam edelim ya Yemek derdinden kurtulma Dinamik aydından sonra açtığımız yolda Eee özü bilen bir şey demece Bizimle rağmen İnanlıyız arkadaşım Zalttan çiftlik bölümü gördük Arkadaşım ona benim yerim Abi videonun öyle süresine bak <gülüyor> Girelim lan bir komutla. Şu an komut yazmayacak. Başka ben niye oraya gireyim. Crafting table'ları neden çalıyorum? Madere falan keyfimizle unutuyoruz. Ra ra ra. ra. Gelsen adamsın lan piç. O ne? Ona ne? Sağ mal mal haberi evet. anlamıyorum çaktırmayın arkadaşlar bir küçük bok yedik ne kadar demir 5 mülk 10 demirimiz var ama onlar ham demir sayılır mısın abi minecraft'ın müziklerini okula bir demiş ya Minecraft canımız oldu, çiğnelimiz ya. <Gülüyor> Tabii Notch birazcık daha geliştirmeler. <Gülüyor> evet burada evet yani şurada şunu diyebiliriz. Notch'un boyunu acilen ile geliştirmesi lazım. Ve benim envanterim evet bakın. Ve benim inventory hayvan gibi. telekotalar artık. Bu artık. Artık atalım. Arkadaşlar, size teşekkür ederim. Şurayı da girdikten sonra ben kaçacağım. Filamallarınızı çalıyorum. hakkınız helal edin. Selamünaleyküm. Ha. <Gülüyor> ne bulurum ben Kırmızı? Arkadaşlar, ben gidiyorum. Hoşçakalın, iyi kalın. Şöyle. Ya bugün bir şey var gibi geldim. Kömür alalım. Minecraft Belediyesi sayesinde kömürümüz var. Şurada da alalım. Bir tane olacak. Ah. Wow. Oraya girmek isterdim fakat ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne? Bakır, ham bakır. Bakır ne şey yapıyor? Oyuna bakır var mıydı? <gülüyor> Ana. <gülüyor> selamünaleyküm, selamünaleyküm. Wow, bayağı çok ya arkadaşlar. O inekleri alırım. Burayı güzel siyitmişti. Var bir düz alan abi. <gülüyor> Bu ünler, koyunların nerede öldüğünü <gülüyor> Bunun... deri var mı deri var. Var. <gülüyor> <Abi. gülüyor> Olacak. Buradan ben gelip şu köy köy buldum desem var ya Bir de çömürdüğüm köy olursa Olursa Eee evet Biz ay, sapıttık arkadaşlar Videomuz video 27 dakika boyunca otardık gezdik dolandık Bir ev yapamadık Birinci bölümde biz ev yapmıştık Diyatıyoruz galide Abi envantere bak ya Profesör doçent doktorum Doçent doktorum Yemin ediyorum nereye yerleşeceğimi bulamadım Neyse ben videoyu bitireyim arkadaşlar artık Artık Ge- <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kapıyı zorluyor <gülüyor> Evi cinler bastı <gülüyor> <gülüyor> Düşünsenize arkadaşlar cinler de yanındaymış Böyle ben izliyorlarmış diyorlarmış bu manyak oğlu manyak acaba ne yapıyor Olabilir hayat ben niye ee, şey arkadaşlar eğer benim videoda sesim duyulmazsa kusura bakmayın. Ben şu an hafif sesle, şu an yüksek sesle konuşuyorum. Ee, bir hafif sesle bir yüksek sesle konuşuyorum. Merhaba arkadaşlar. İyi iyi. Bu da bol. Of of of ne donmuyor Kendi yazılımından, kişide kendi yazılımından donmuyor Önce bir tane program yüklemiştim arkadaşlar. Eee bilgisayarı bok yemişti ama bir daha iş şey yapıştım Bir şey olmamıştı canım yani abartmayın Bilgisayar çökmüştü Abi gözümün önüne çiftleşmeyi ah. Ana hayır hayır bu çocuk Bu çocuk var ya hayır Bu çocuk annesi kalacak Bu çocuk annesi kalacak öldün artık ya Ne kahverengi günür Evet Muhtişim Oha Oha mükemmel Evet arkadaşlar bir bölümünden sonra geldik videoyu ben bir bitireyim Çünkü YouTube şey neden arkadaşlar videoyu bitiriyor bir dahaki videoyu tam söz uzun olacak Neden videoyu bitiriyor arkadaşlar ee, neden bitiriyor Evet arkadaşlar bir bölümünden sonra geldik bu gösterdik gördüğünüz üzere Minecraft'ın birinci bölümünü çektik Neden videoyu bitiriyorum Arkadaşlar şu nedenle videoyu bitiriyorum dakika <gülüyor> şimdi ben bir düzgün bitireyim Evet arkadaşlar bir bölümü daha sonra geldik bu de Minecraft'ı oyuns kaybetmiştik yeni bir Minecraft ça başlattık ve bugüne bu kadar arkadaşlar bugün çok fazla toparlanamadık yani epey bir toparlandık fakat her şey olarak değil hem düzgün bir alan bulamadık her yer böyle şekilde ak akasya mıydı o Akasya Akasya bu. Çat çat çat çat çat Bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere Ağacı bütün diyelim Bugün arkadaşlar size bir tek gördüğünüz üzere Çok fazla toparlanamadık Akasya Ormanı'ndan bir çıkamadık En iyisi arkadaşlar Akasya Ormanı'nı ben bir terk edeyim Ben böyle farklı bir yer bulayım. Sonra tekrar devam ederiz Eee İkinci bölümü arkadaşlar 1-2 saat olabilir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani ikinci bölüm arkadaşlar baya uzun olacak. Bayağı bayağı Minecraft'ta hayır Minecraft bayağı bayağı uzun olacak. İnşallah hayır olur. Olacak. şunları koy şu <gülüyor> da Alayım abi aşağıya sonra videoyu bitirelim. Evet, ora ne? Bunu Ala Şu alayım böyle gideyim. Nerele? Nere? Nere? Kaçma. İkellenizi alırım. Aa, kırmızı ku. Alalım. Sen nasıl ben nasıl alacağım? Ben şimdi şurada bir video bitireyim. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Artık hoşçakalın. Arkadaşlar nasılsınız ne yapıyorsunuz? 2. bölüme hoş geldiniz. 2. bölümü görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.